Bu bir kolen koymaya başlamış, evet çok tefek arada yavru da var ana ünlü taze yumurtaları atmış buraya. Genelde zamanında bu çerçeveyi mutlaka değiştirmemiz lazım. Çünkü eriş gürüş. Arada nizam olmayan hiçbir şeyi kabul etmiyorum maalesef. Evet. Çok güzel yavrusu var. Evet, komple. Hoşuma. Çok güzel yavrularız. İşte çok güzel. İşte bal kemeri. Çok güzel maşrular. Burada gözleri çok güzel temizlemişler. Evet günlük taze yumurtalarını atmış. Çok güzel atalık yavrular hı hı. mevcut. Burada bir Hollanda deposu hı hı. Evet, evet. güzel güzel Hollanda yavru var. Nobik mm Here -hmm. 20 numaralı bunu yavrusunu balını sununa kadar bu sezon takip edeceğiz evet